şekildeki A^C doğrusu O merkezli daireye C noktasında teğet olarak gösterilmiş. AC doğru parçasının uzunluğu soruluyor. İsterseniz videoyu burada durdurun ve bu soruyu nasıl çözebileceğinizi biraz düşünün. Evet, kendinize biraz süre verip soruyu çözdüğünüzü eminim ama gelin şimdi bir de birlikte çözelim. Bu sorudaki kilit nokta AC doğrusunun O merkezli daireye teğet olması. AC doğrusunun daireye C noktasında teğet olması demek, AC doğrusunun dairenin yarıçapına dik olması demektir. Yani buradaki açı dik bir açıdır. Peki bu bilgi neden bu kadar önemli? Önemli çünkü bu sayede AOC üçgeninin AOC üçgeninin bir dik üçgen olduğunu biliyoruz. Ve bir dik üçgenin iki kenarının uzunluğunu biliyorsak Pisagor teoremini kullanarak üçüncü kenarın uzunluğunu kolaylıkla bulabiliriz. O, C, kenarının uzunluğunu biliyoruz. O A için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. bize sadece AB'nin 2 birim olduğu bilgisi verilmiş. Şu anda ne söylediğinizi çok iyi biliyorum. O A'nın uzunluğunu biliyoruz zaten diyorsunuz. çünkü BO yarıçap, öyle değil mi? B uzunluğu diğer tüm yarıçapların uzunluğuna eşit olmalı. yani 3 birim olmalı daire üzerindeki herhangi bir noktanın merkezi olan uzaklığına eşit. aynı c'nin O'ya olan uzaklığı gibi. O halde BO'nun 3 birim olduğunda bulduğumuza göre, üçgenin hipotenüsünün uzunluğunun 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi AC doğru parçasının ya da kenarının uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Gelin buna x diyelim. Pythagor teoremine göre x'in karesi ile 3'ün karesinin toplamının hipotenüsün karesine yani 5'in karesine eşit olduğunu biliyoruz. Dik açının karşısındaki kenara hipotenüs deniyor, öyle değil mi? Evet, o zaman x kare artı 9 eşittir 25. İki taraftan da 9 çıkaralım. x kare eşittir 16. Buradan da x'in 4 olduğunu kolaylıkla bulduk. 16'nın karekökü 4'e eşittir. x AC'ye eşit olduğuna göre AC'nin uzunluğunun 4 birim olduğunu bulmuş olduk. Şahane. Bu kadar kolay.